Yaşam koçu bulunduğu noktadan varmak istediği noktaya kendisine rehberlik edilen, müracaat edilen uzman bir kişidir. Yaşam koçluğu eğitimleri ve tecrübeleri olan kişidir. Müzik